Çocuklarımınla yani işçilerimle şey içinde, oyun içinde çalışıyoruz. Yani onların bir annesi gibi yani sadece onlara Çalıştırıp para kazandırmıyorum onların çünkü evlerinden çok benimle beraber oluyorlar sabah geliyorlar akşam buradan gidiyorlar. Çalışıyoruz. Rabbim de bunu bildiği için hep işlerimi şey yaptı. Yani aşağı yukarı bir iki sefer falan bir batağımız oldu 38 senede. Yani ondan sonra da hiçbir şeyimiz olmadı. İşte eski iş başladığımızda eski makinelerle, mobilyeyle un getirmeyene arabamız falan yoktu mobiletine un getiriyordum. Aynı zamanda hamilelik de vardı. Hem bebek hem un çuvalı önümde. O şekilde unu getiriyordum. Bırakıp tekrar bir daha dönüyordum. Bir çuval daha alıp geliyordum. Şimdi iki çuval unu biz iki gün falan kullanıyorduk. Oysa ki şimdi bir günde iki üç un kullanıyoruz. Yani bu zamana kadar getirdim. Bundan sonra da gençlerin işi. 7 bin metrekare kapalı yerimiz var. Biz bunu 150 metrekarede başladıydık orada e, eski biskuyu ben seksen de açmıştım ama imkansızlıklardan çalıştıramadım. 10 bin lira banka vayatıda da 4 günde bitiyordu. Eee şimdi gibi şey yok, müşteri potansiyelim yoktu. E, 4 günde onu ben nasıl paraya çevireceğim? Yani itibarımız da yoktu. Şimdi ben oturduğum yerde müşterilerimi arayıp yani iki saat içinde belki bin lirayı da bankaya, gönderttirebilirim şimdi. Ama o zaman bu imkanlar yoktu. Vallahi başlamaları lazım. Başlama bitirmenin tam yarısıdır zaten. Cesaretle, özgüvenle başladılar. Ha özgüven dedim de. Yani ailelerin çocuk yetiştirirken gerçekten özgüvenle yetiştirmelerinin çok payı var. Biz altı kız bir oğlandık mesela. O bir tane oğluna babam motorunu vermezdi, bana verirdi. Bana aynı bir özgüveni vardı. Demek ki benim bir iş kadını olacağımı bilmiş ve zamanında. Beni o gibi ben Karaman'ın içi dışına getiri bir kenara bırakıverirdim. Yani çok özgüvenliydim, çok cesaretliydim. O cesaretimin sayesinde işte bugünlere geldim ben. Hiç korkmadım, yılmadım. Yani dediğim gibi hiç korkmam ben çünkü yalan yok benim bir şeyimde. Yalancı insanlar, yalan söyleyenler, alavere dalavere yapanlar korkar. Benim onlar olmadığı için hiç korkmuyorum. Bugün valimin yanına da gitsem aynıdır, büyüklerin yanında da yani aynıdır yani onlar da bir insan. İşte ezilip üzülmedim, kendini hiç ezdirmedim. Adım Şükran, soyadım Yıldız. Burada çalıştığımıza çok memnunuz. Hani patronlarımız da olsun, abla, şey, annemiz, babamız gibi, başa kaplı abla olsun, ab, ablamız gibi, Fatih abimiz gibi yani Biz burada çalıştığımızda aileniz gururlanıyor biz burada çalıştığımız için. İşte zor bir yerdeyim, her zamanki gibi burada yanızdayım. Ondan sonra çok memnunuz, biz burada yani. Burada çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Şerif Arkadaşlar, Hanım, dersin. Şerif Hanım nasıl bir patron? Sizin patronunuz mu yoksa bir arkadaşınız gibi mi? Arkadaş gibi, anne yarısı. Hem derler ya teyzem yarısıdır. O da anne gibi oldu bize. Bir zararı olmadı, bizim de ona bir zararımız olmadı. Çok güzel bir günlerimiz geçti burada. Hani hiç şey sıkıntılı da değil. O kadar iyi bir insan ki Allah da görüyor zaten. Allah'tan razı olsun yani bizi buraya aldığı için. Biz onlar bizi büyüttü. Onlar bize yemek falan verdi, içecek içirdi. Çok güzel bir günümüz geçti burada.